Bundan sonra alemde Şevkut ya bir adamın olmadığını Bütün haklarını ve mekanlarını çakıra devrettiğini Ve bundan böyle hayatta kalmak istiyorlarsa Bize tabi olmaları gerektiğini söyle Ortada böyle bir karıştır ki Şevkut ölenmeyi kesin Fagası olmayanın adını koymak bize düşmez ama Canını almak düşer traya Bu gözlük takan adam benimdir. Satlar Sabah Evi paket deyip sorguyu alıyorlar Anoyu paket bir içeriye alıyorlar Kim lan bunlar kim lan bu Polat Alemdar Bilin basalım rekanlarım. Alıp sorgulayalım ha Aaa Bizi başkalarına ihale etmiş ha Toplayıp da starağa gitme vaktidir Senin bu dediğine kaçma Kralım dediğine de dangalatıp derler Ben o halunun on kağıdını almadan Şuradan şuraya gitmem lan İstanbul'dan böyle kaçarsak Bizi daha da ne yaparlar lan Maymun eder oynatırlar Yürüyün gidiyoruz kendi şeyi adamın olmadığını, bütün haklarını ve mekanlarını çakıra devrettiğini ve bundan böyle hayatta kalmak istiyorlarsa bize tabi olmaları gerektiğini söyle. Ortamda konu karıştırıcı. Şey kocadır. Fazla olmayan madalya koymak bile düşmez ama canını almak işe. Bir şokken gözlük takan adam benimdir. Kim ki... ...saklar, izin vermez... ...akşam günü ...sabah dükkanına giremez. deyip sorguya alıyorlar al o bir şeyden alıyorlar kim lan bunlar kim lan bu Polat Alemdar gidin mekanları alıp sorgulayalım ha Aa, bizi başkalarına ihale etmiş toplayıp tası gitme vaktidir senin bu dediğine kaçma kralım dediğine de dangal derler ben o halonun on kağıdını almadan şuradan şuraya gitmem lan İstanbul'dan böyle kaçarsak bizi dağda ne yaparlar lan maymun eder oynatırlar yürüyün gidiyoruz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 Ayakkabı Güneş yokken gözlük takan adam benimdir Kim ki Sakla İzini vermez Kışın bile bilmez Geri paket deyip alıyorlar Haloyu paket bir şeyden alıyorlar Kim lan bunlar kim lan bu Polat Alemdar Gidin basalım rekanları Alıp sorgulayalım ha Aaa Bizi başkalarına ihale etmiş ya. Toplayıp tası tarağı Gitme vaktidir Senin bu dediğine kaçma Kralım dediğine de dangalatıp derler Ben o halonun on kağıdını almadan Şuradan şuraya gitmem lan İstanbul'dan böyle kaçarsak Bizi da ne yaparlar lan Maymun eder oynatırlar Yürüyün gidiyoruz de şeykotya bir adamın olmadığını, bütün haklarının ve mekanlarını çakara devrettiğini ve bundan böyle hayatta